Bir tiyatro salonunda, dikdörtgen formunda yerleştirilmiş 63 koltuk bulunmaktadır. Burada görüyoruz. Salonda 9 sıra koltuk bulunmaktadır. Her sırada, aynı sayıda koltuk var. Şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olduğunu görüyoruz. Eğer her sıraya 2 yeni koltuk eklersek, toplam koltuk sayısı kaç olacak? Bulmamız gereken toplam koltuk sayısı. Toplam koltuk sayısı, salonda şu an bulunan koltuk sayısı. Soruda bize, salonda şu an 63 tane koltuk olduğu söylenmiş. 63 artı yeni eklenen koltuk sayısı olacak. Yeni koltuk sayısı ne olacak? 9 sıra koltuk var. Ve her satıra 2 yeni koltuk ekliyorum. Yani yeni koltuk sayısı 9 sıra çarpı sıra başına 2 koltuk olacak. Toplam eşittir 63 artı 9 çarpı 2 yazabiliriz. İşlem sıralaması üzerinde ileride konuşacağız. Ancak bu soruda, önce 9 ile 2'yi çarparak, eklenen yeni koltukların sayısını bulmalıyız. Daha sonra buna 63 ekleyerek, toplam koltuk sayısını bulacağız. Böyle bir denklem gördüğümüzde, çarpma işlemini toplama işleminden önce yapıyoruz. Yani bu ifade bize, Önce, 9 ile 2'yi çarp, daha sonra 63 ile topla diyor. 9 çarpı 2 nedir? Her sıraya 2 yeni koltuk ekleyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ediyor. Yani 18 tane, yeni koltuk ekliyoruz. Toplam eşittir 63 artı 18. Daha önce 63 koltuk vardı. 18 tane de yeni koltuk ekledim. Bu durumda toplam koltuk sayım artık 63 artı 18 olacak. 63 ile 18'i toplayalım. 8, artı 3, 11 eder. 60 artı 10, 70 eder. 70 artı 11, 81 eder. Toplam koltuk sayısı 81 olacak. Tiyatro salonunda 9 sıra var. Şimdi her sırada 9 koltuk bulunuyor. Salonda artık toplam 81 koltuk var.